Karanlıktan ışığa, kayboluştan buluş ve buluşmaya geçişimiz kolay olsun. Buraya geldiğinizde cennetin ne olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Sonra buradan cennet alıyorsun. Gittiğin her yere o cenneti taşıyorsun. Yaşayamam dediğin her şey yaşanır oluyor. Bilemem dediğin şeyler bildirilir oluyor. Gösteriliyor, kavuşuluyor. Özlem duyduğunuz her ne varsa buluşuluyor arkadaşlar. İyi ki gelmişiz, iyi ki talep etmişiz, iyi ki buluşmuşuz. Gönlünden ne geçiyorsa sen de eğer isteğin varsa zaten buluşacağın yerdesin. Lütfen deneyimleyin. güzel geçiyor. Tabii bu güzel kelimesi çok sönük de kalabiliyor yaşadıklarımızın yanında. Çalışmadaki hallerle hissedişlerim çok derinleşti. Kendimde bazı ön yargıları yakaladım. Fakat o ön yargıların da ne kadar boş olduğu çok güzel önüme serildi. Dolayısıyla anda olmanın keyfinin nasıl bir şey olduğunu deneyimledim. Ünal Hoca'yla dördüncü kampım çok şükür. Her seferinde ayrı bir şifa, ayrı bir dünya, ayrı bir cenneti yaşıyoruz. Kelimelerle gerçekten arkadaşlar da söylüyor, ifade edilmiyor. Bizzat yaşamak gerekiyor. Ve şeyin huzuru sardı şimdiden. Döndüğümde de yaşayacağım haller, burada aldığım güzellikler, devam edeceğini de bilmek çok güzel. Şunu da eneğimliyorsunuz burada, birlik, beraberlik ama o birliğin içinde yine tek... Ve hür olmak, o birlikte bir damla olmak, birbirine akmak, şifa almak muhteşem bir duygu ve arkadaşlarla zaten böyle aile gibi, hepsi ruh ailem gibi çok güzel bir birliktelik. Kamp, tam da talep ettiğim şekilde buluştuğum, hatta fazlasıyla buluştuğum, ellerimin dolu dolu dolduğu bir anlar kümesi diye tanımlayabilirim. Çok leziz, her anı dolu dolu. Tam da ihtiyacım olan kişiler karşıma geldi. İçerimde gizli olanlarla da buluştum. Aynı hallerimle de buluştum. Ünal hocama bize rehberlik ettiği için, yaradınıma, bu lezzetleri bana sunduğu için, kainatın bir zerresi olduğum için şükür ediyorum, teşekkür ediyorum. Kendimi burada evde hissediyorum, hatta evden de daha rahat hissediyorum. Öyle bir his ki bu, sanki bu dünya bize öğretildiği gibi, bizim bildiğimiz gibi değil. Çok daha heyecanlı, çok daha gizemli, çok daha büyülü, çok daha sihirli. Burada içimizdeki, o bize ait olan öz, o kadar güzel, o kadar nazik ve şefkatle ortaya çıkıyor ki, o kucaklaşmaların güzelliği, o bir araya gelmelerin lezzeti, tarifsiz bir şey. Konuştuğumuz dildeki kelimelere dökmek çok kolay olmuyor açıkçası. Onun için diyorum ki gelin, gelin hep beraber burada kucaklaşalım, sarılalım. Hep birlikte bu dünyaya geldiğimize tekrar tekrar şükredelim. Oh. Çok güzeldi, kahkahalarla doğdum bu sefer. Gerçekten korunduğumu, sevildiğimi bilerek burada da yalnız olmadığımı, herkes tarafından sevildiğimi, herkesi sevdiğimi ve beni gerçekten seven bir güçle sarıp sarmalandım ve burada da öyle olduğunu, hak etmek değil zaten layık olduğumu, bunun için hiçbir çabaya, özel bir gayrete ihtiyacım olmadığını öyle hissettim, öyle. Kahkahalarla gülerek bu sefer. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş buldum. Gülerek <gülüyor> <Dilerim>, geldim. <gülüyor> Şimdi ağlıyorum. <gülüyor> Sevinçten ama <gülüyor> çok güzeldi. Nasıl <gülüyor> Keyifli, güzel, yaşanılası bir yer. Güzel bir yer. <gülüyor> Hoş buldum. Merak uyandırıcı. Merak uyandırıcı doğ. Ay çok güzel, çok, şükür, çok. Ay canım beni şu sen ne güzeldir bebeğim, ne kadar güzel doğdun. <gülüyor> Severek, sevilerek, güvenle, güvenilir güzelliklere doğdu Çok şükür, çok şükür. hoş geldin bebeğim, hoş geldin <gülüyor> bebeğim. Muhteşem güzeldir, yumuşayıcaktır. Şu anda Helal daha henüz. Kendimde de değilim yani. Ama harika bir duygu. Harika. Dünya harikulade bir yer. Kıymetini bilen olalım. Çok büyük bir sevgiden çok büyük bir sevgiye kucaklandım. O kadar güzeldi ki bambaşka bir dünyada sanki. Hiç beklemediğim, hiç ümit etmediğim bir sevgiyle karşılandım. Bizi yaratan Rabbim. Bizi sevdiğini ve sevdiği kullarını, meleklerini Bizi sırf sevsin diye buraya gönderdiğini gördüm O kadar seviliyormuşuz ki Hepimiz esasında birmişiz Hepimiz o sevginin içinde birmişiz Sadece bunu buraya gelince hatırlamıyormuşuz. Hepimiz orada bir aradaydık. Kamp çok keyifli geçiyor. Tam da kamp öncesi niyet ettiğim, genel anlamda hayatımda niyet ettiğim şeylerle buluştum. Gelişmesini istediğim yönler ya da hayatımda soru sordum. Hani bu neden böyle, burada nasıl bir yol izlemeliyim? Ya da bu neden benim başıma geldi? Diye düşündüğüm şeylerin cevaplarını buluyorum. Çok güzel bir uyum var. Çok güzel bir birlik enerjisi var. Ünal Bey'in bilgisi zaten çok derin. Doyamıyoruz gerçekten aktardığı bilgilere. Ve her seferinde ben birkaç seferdir kampa katılıyorum. Ya bundan ötesi yoktur falan diye bir düşünceye kapılmak doğru değil bence. Her zaman ötesi, için içi, derinin derini, bilginin sınırı yok. Gerçekten burası Derya Deniz. Aynı zamanda çok güzel bir kamp alanındayız. Keyif alıyoruz yani. Çok güzel. Akış çok güzel. Hem maddede hem ruhta çok güzel ilerleyişler var. Yükselişe destek oluyor. Evet, biz hal yaşadık. Hal ehli olmak kıymetli bilgi ehli değil evet bilmeyle ilgili çalışacağız bugüne kadar geçmişten getirdiğiniz bir siz var olma selamlaşacağız teşekkür edeceğiz o sizi buraya getirdi diğer taraftan geçmişi gömeceğiz orada öleceğiz yepyeni bir kendimiz olmaya izin verebilmek için eskinin de ölümüne izin vereceğiz. Kam çok güzeldi. Harikaydı. Bayıldım. Yani geldiğimle gittiğim arasında gözlük derecelerim çok değişti herhalde. Sabah yaptığımız o güneş Selamlama seronomileri müthiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Sorduğumuz tüm soruların cevaplanması, o cevapların bazen bir arkadaştan, bazen inan hocamızdan, bazen ormandan gelmesi, katıla katıla ağlarken kahkahalara geçmek, dans etmek, yemek, yediğinin tadını almak, koklamak, kucaklaşmak. Bu çok değerliydi ve çocuk olmak. Çocuk gibi olmak, koşmak, neşeyle coşmak. Özetle güzeldi. Çok teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz? Burada halden hale, duygudan duyguya, bunların tevhidi, birleşmesi, ikiliğin, dualitenin aslında, bir olduğu noktalarda an noktasında girip çıkma, o onun lezzeti ve tadı. Güzeldi, muhteşemdi. Kendini arayan, neredeyim diyen herkesin aslında başlayacağı yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. En önemli nokta olduğunu düşünüyorum burası. Sanki daha çok gülümsüyor. Dengeye gülüyor. geliyoruz değil mi? Dengeye. Evet, yani Sanki çok... daha çok gülümsüyor. Evet evet. Yüzü zaten yüz rengi değişmiş ya. <gülüyor> Tonu değişmiş. Mükemmelsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz beyefendi? Yani içim o kadar dolu ki, o kadar coşuyorum ki düşüncelerimi bile pek e, şu anda tam belki dile getiremeyebilirim. Yani her telden, her tondan, her dinden ya da her inanıştan çok değişik insanların bir sevgi frekansında bir yaratıcının böyle ol demesiyle onu bizim hepimizi bir araya topladığı frekansta mükemmel şeyler. Yani böyle düşünsenize hayatınızda ilk kez gördüğünüz biriyle göz göze geliyorsunuz bir kucaklaşıyorsunuz böyle şey gibi et ve kemik gibi. Mükemmel duygulardı. Buraya ilk kez ailemle katıldım. Onlar da çok memnun oldular. Çocuklarım, eşim çok güzel bir deneyim oldu. İnşallah bir sanki, sonrakine şimdiden niyet ettik yani. Sanki uzun zamandır beraberiz değil mi? Evet, evet. Yani evet. çocukluktan esasen, esasen işte o uzun zamandır belki de ruhlardan ilk yaratıldığımız andan beri zaten beraberiz. Şimdi bedende böyle bir zaten beraberdik. Böyle bir bedende e, de bir, de bir onun bir buluşması şey. oldu. Evet. Şükür diyelim arkadaşlar. Çok, çok Ve mutluyuz. Ekibe de, ön da çok Herkese teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür ederiz çok teşekkür biz bu yolda e, önümüzden destekledikleri için arkamızdan destekledikleri için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın Mehmet Bey'e teşekkür ederiz. <gülüyor> Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.